Özellikle e, ilk günde söz verdiğimiz gibi halkımıza hizmet aşkıyla hizmet şiarıyla ve halkımıza köprü olacağız. Halkımızı e, baykan muzayir birdir. Tekrar söylüyorum, daha önce de belirtmiştım. E, biz bu halkı yani e, bir arada eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Bazı projelerimiz vardı. Hmm. Ee, bu projelerden birisi özellikle Sera projemizdi. Ee, biz onun hala hazırlığını yapıyoruz. Ee, onun e, külfetli bayağı fazladır. Biz e, ekonomik olarak biraz hazır olmadığımız için seneye inşallah onu biz hayata geçireceğiz. İkincisi bir de sanayimiz, ilçe zaten Baykan küçük bir yıldır. Ee, biz Sanayı ilçe dışına e, özellikle çıkarmak istedik. Malum bu yolda bayfanın içinden çıkacak. Yani e, sanayi da ihtiyacı var. ilçenin dışına e, çıkarmamız için dedik. İlçenin küçük bir sanayi stresi yapacağız. Maalesef belediyenin tablulu arsası yoktur. Hazinenin var, Milli Emrah'ın var. Biz zaman zaman talep ediyoruz. Olumlu cevap alamıyoruz ondan dolayı biz o e, sanayi dışarı taşıma görevimizi yerine getiremedik ikincisi biz bu e, suyumuz yoktu bir söz verdik halkımıza dedi ki Baykan'ı susuz bırakmayacağız ikinci bir hatımız biz ilk seçime aldığımız zaman o çalışmıyordu biz onu e, büyük bir hevesten e, gece gündüz durmadan çalıştık ve faaliyete koyduk 24 saat, yaz boyunca şimdiye kadar da 24 saat Baykan'ın suyu akıyor. E, temizlik konusunda bir söz verdik, temiz ve yeşil bir Baykan için. Biz gece gündüz, e, bizim birimler, eş başkanlar, biz beraber zaman zaman e, çalışıyoruz. Emekçi, işçi arkadaşlarımızla beraber e, gidip bizzat biz kendimiz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Yardımcı oluyoruz. Hep beraber temiz bir baykan için ilk gün söz verdiğimiz gibi bu görevimizi yerine getiriyoruz. Getirmeye çalışıyoruz. Illaki eksikler olabilir. Onları da tamamlayacağız. Yani söz veriyoruz tekrar halkımıza. Onun dışında bir de bir hedefimiz vardı. 6 bin seçmeni var baykanın. 6 bin fidan şiarıyla bir projemiz vardı. Biz şimdi onu e, malum dediğim şekilde Baykan'ın belediye ait arazi e, olmadığı için biz şimdiye kadar e, bir 600-700'e yakın fidan diktik. E, e, bir projemiz daha vardı. Biz öğrencilerimize söz verdik. Dedik ki biz e, o zaman küçük bir otobüsümüz vardı. Biz öğrencilerimize söz verdik. Dedik ki biz size bir otobüs daha getireceğiz. Seçimi aldıktan bir ay yanlış olasam bir ay sonra biz sağ olsun Diyarbakır Büyükşehir Belediye'miz bize bir otobüs tahsis etti. Şu anda Türkiye'nin hiçbir yerinde e, ücretsiz öğrenci taşımıyor. Ama biz Baykan Belediyesi olarak biz öğrencilerimize söz verdiğimiz gibi ücretsiz taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. Onun dışında e, bir çok böyle bizi heyecanlandıran bir projemiz daha vardı dedik ki halkımıza istidam. Şu anda e, bir en azında 150 kişilik, 200 kişilik, en az 150 kişilik kişinin çalışabileceği, istidam edebileceği bir e, tekstil atölyesi açılıyor burada. Tabii ki e, biz belediye olarak değil, e, bir şirket açıyor, biz de belediye olarak yardımcı oluyoruz, ön ayak oluyoruz. Bu tekstilimiz e, böyle bir,çok iki ay içinde faaliyete geçecek. Bu faaliyete geçtiği zaman Baykan'ımızda Yüz onlarca gencimiz kahve köşelerinde akşama kadar oyun oynuyor. Genç kızlarımız, genç kadınlarımız evde oturuyor. Ee, bizim amacımız gençlerimizin e, bu uyuşturucuya ya da başka bir kötü yola teşvik olmaması için bu istidamını biz e, önünü açtık ve hayata geçireceğiz inşallah. Bu hayata geçtiği zaman Baykan'da en azında 150 tane insanımız çalışacak. Zaten bu 150 tane insanımız çalıştığı zaman ben inanıyorum Baykanımızda devamlı göç oluyor. O göçler durur, tam tersi geri dönüşler olur. Ona da inanıyorum. Bu arada şimdi belirteyim bu Şimdi içtiğimiz nar ekşisidir. Bu da işte kadınlarımızın kooperatifi el emeği göz nuru Bunu yapmışlar. Biz de zaman zaman bunu bundan faydalanıyoruz, içiyoruz. Bunu özellikle herkese tavsiye ediyorum. Yani %100 doğal bir kooperatifin e, ürünüdür. Bunu herkese de bu arada tavsiye ediyorum. Biraz da tabii ki reklamımızı like yapacağız. Şimdi biz bu e, eş başkanımızla beraber bu e, kadın kooperatifine karar verdiğimiz zaman tabii ki biz destek olduk kadınlara. Kadınlar bir kooperatif kurdular de Biz de e, elimizden geldiği kadar yani şunu daha önce de belirttim Baykan tarihinde belki 50 tane kadın bir araya gelmedi. Ama bu kooperatifin kuruluşunda bir heyecan, bir şart yani o kadar bir heyecan yarattı ki bu kooperatif kadın arkadaşlarımız gelip hem çalıştılar hem bir araya geldiler hem de e, yani e, güzel bir e, ürün ortaya çıkardılar. Mesela şöyle nardan örnek vereyim. Şimdi köylülerimiz bu yörede çok nar var. E, köylülerimiz o narlını toplayıp e, değerlendirmiyorlar. Ama biz ne yaptık bir kampanya başlattık. Kimin ne kadar narı varsa biz bunları e, topladık, gittik e, kendimiz köylerden getirdik. Hem bir e, yani onları satın aldık onarlardan. Hem köylüler faydalandı, hem de kadın arkadaşlarımız burada e, bir ürün ortaya çıkardılar. Demin de söylediğim gibi çok mükemmel bilmiar ekşisi ortaya çıkardılar. Onun dışında üzüm mesela, bu yörede çok üzüm de var. Bu üzümleri biz, mesela yazın götürüyordular, bittiyse 1 lira verip geliyorlar. Araç, gereç, masrafları, biz 1 lira bu üzümü aldık. Bunu da biz değerlendirdik. Kadın arkadaşlarımız e, bunu da e, pekmez yaptılar ve mükemmel bir ürün ortaya çıktı. Tamamen doğal, tamamen organik e, bir ürün yaptılar. Ve kadın arkadaşlarımız hatta soruyor, seneye de yapacak mısınız? Yok dedim artık siz kooperatif olarak siz yapacaksınız. Bizden çıktı, biz görevimizi yaptık. Yani bazen öyle şeyimiz de oluyor. Yani kısacası e, pekmez verdiğimiz yerler hala da bizden istiyorlar. E, çok güzel bir ürün emeklerine sağlık. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ve bu kooperatifi de e, resmi işlemleri zaten bitmek üzeredir. Artık buna inanıyorum ki bu iki çeşit ürün çıkardık. Sene 4-5 çeşit ürün kadın arkadaşlarımız çıkaracak. Yani kısacası bu e, bölgede bu kadın kooperatifin kurulması, kadının kendi istizamının yaratılması için e, isabetli bir şey oldu, baya da bir e, halk tarafında benimsendi. Şimdi sera e, dediğim şekilde bizim buranın iklimi seraya mı sahip bir yerdi. Mesela bizim burada üç tane köyümüz var, yani gidiyorsun belki on metre bir yer bulamıyorsun, hep seraya olmuş, Dodan, Gundu bile Kika, yani Balkanda. E, Tabii ki seracılığı geliştirmek için ilk gün halkımıza sözümüz vardı. Biz bunun altyapısını hazırlıyoruz. Bunun bayağı bir e, bütçe gereken bir e, projedir. Onun için biz seneye bu projeyi, yani bu sene yetiştiremedik. Seneye söz verdiğimiz şekilde. Amacımız seranın geliştirilmesi. Amacımız ticaret değil. Amacımız burada insanlarımızın, köylülerimizin, halkımızın çalışması. E, sere teşvik edilmesidir. Yani e, biz belediye olarak e, bizim amacımız halkımızın teşvik edilmesi bu selacılığa. Çünkü malum günümüzde artık üretim olmadan inan ki biz tamamen tüket, tüketir bir hale, yani tüket tüketen bir toplum haline gelmişiz. Onun için biz olmaz, yani bizim kırmızı çizgimiz üretmektir üretimi teşvik etmektir. Yani bu bu e, seracılığı da bizim belediye arazici olmadığı için belediye arazisi olmadığı için biz e, bir 10-15 dönün bir kürlerden yer kiralama üslü e, onu e, şu anda tabii ki kadın kooperatifimiz bu seracılığı üstleniyor onlar yapacak e, tabii ki biz de ön ayak olacağız destek olacağız. Ben inanıyorum seneye, Baykan ve çoğu köylerde bu seracılık e, yani sisteme oturacak ve insanlar bu seracılığı dört dörtlük benimsiyecek. Ben buna inanan bir insanım. Kültür sanat alanında belediye bir, güdüğünde bir tane kütüphane e, şey, evet. devreye soktuk. Bizim eski Ahmet Efendi dedikleri bir e, gençlik merkezi var. Bizim tabii bütçe sıkıntısı olduğu için kitap alamadık ama bu yapamayacağımız anlamına gelmiyor. biz de sosyal medya yardımıyla e, kişilere ulaştık. E, kitap eksikliğimizi dile getirdik ve Türkiye'nin dört bir yanından bize kitaplar geldi. Şu anda gelme aşamasında e, tam e, şeyler, isimleri falan kaydedildikten sonra kütüphanemizi de açacağız. Onun haricinde belediye yine e, e, Ahmet Ekhani merkezinde biz yine bir tane albani kursu açacağız. Gelmek isteyenler, öğrenciler özellikle erbani isteği bize e, o şekilde hareket ettik. Onların isteği, ihtiyacı neyse biz ona göre hareket etmeyi düşünüyoruz. Bizden çok sonuçta orada e, öğrenciler, e, gençler e, eğitim alacakları için ihtiyaç sahibi olan öğrencilere e, hocalar tarafından orada eğitim verecek. Yani bu kişisel sadece kendi istekleriyle olan bir şey. E, i̇htiyacı olan öğrencilerin gidip dershaneye başvurmaması, e, konuda biz e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir biraz e, feodal yapıya sahip, daha e, geniş bir yer. kadınlar kolay kolay dışarıya çıkmıyor. Ancak biz onlara gidince e, ulaşabiliyoruz. E, yani belediye gel e, gelemiyorlar ama bu bizim onların hizmetini e, eksik bırakacağımız anlamına gelmiyor. Biz tek tek evlerinde ziyarette bulunuyoruz. Eee sosyologla beraber e, belirli bir günler hazırlıyoruz ve bir program dahilinde ev ziyaretlerine gidiyoruz. İhtiyacı yani biz bakıyoruz evin içerisinde bir ihtiyaçları var mı yok mu, sağlık durumları nasıl, e hastaysa çocukları veya anneleri babaları Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz zaten e durumu iyi olan birkaç aileye e yardımlarda da bulunduk. E hatta etnik iş falan da e ayarladık onlara maksat Biraz, birazcık da olsa katkı sağlayabilmek. Şimdi Baykan'da aslında şöyle Baykanımızın en büyük sorunlardan birisi e, şu anda e, bu İpek Yolu buradan geçiyor. Bunu yıllardır e, biz koordinasyon toplantılarına da katılıp bunu dile getiriyoruz valibe genel e, karayollarının genel müdürlerine. Arkadaşlarımıza söylüyoruz ama Baykan'ın yolu, çevre yolu e, ne zaman bitecek diye soruyoruz. Maalesef sağlıklı bir cevap alamıyoruz. Baykan'ın en büyük sorunlardan birisi şu anda Baykan'ın e, aslında en büyük sorunların birinci sorunu işsizliktir. Biz bu işsizliği de dediğim şekilde zaten bu... E, hem bu tekstil, hem de bu seracılığı yayarak bu istidami biz e, azamiye indirmek istiyoruz. İkinci bir sorunumuz Baykan'ın, şu anda Baykan'ın merkezinde trafik İstanbul'dan daha fazla sıkışıyor. E, Baykan'da can tehlikesi, araçlar hızlı geçiyor. Gece, gece özellikle e, bir insan karşıdan karşıya geçerken çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani e, çok büyük bir sorun. Bir an önce bu yolun Baykan'ın içinde çevre yolu bitirilip e, inanıyorum ki o zaman Baykan'da daha güzel e, biz de geliştirip e, Baykan'ı daha güzel e, yaşanabilir bir e, e, ilçe yapacağız. En büyük sorunlarımızdan biri bu çevre yolunun bitmesidir. Şimdi tabii Bitliz Deresi tanıyan bir yara bu bölge için, Baykan içinde Bütün bu e, coğrafya için. Neden diyeceksiniz? Çünkü bugün Bitlis'te e, bu derenin tam başına gittiğin zaman yani kar gibi bir su çıkıyor. Böyle doğanın tam ciğerinden çıkıp geliyorsun. Ama maalesef Baykan'a geldiği zaman yani e, içiniz Değil de yani içine girilmez haldedir. Hastalık saçan bir su haline dönüş. Sebebi de Bitlis'in bütün kanalizasyonun çöpü, atığı, kimyasal maddesi bu değerinin içindedir. Maalesef biz Baykanlıları olarak bu süreden kesinlikle faydalanamıyoruz. Tam tersi zarar görülüyoruz. Biz şunu yaptık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Bitlis Belediyesi'ne, Bitlis Valisi'ne, devlet su işlerine, belirli bu kurumlara biz direkçe yazdık. Maalesef iki aydan fazladır, bizi, bu yazdığımız direkçelerden bir cevap alamadık. Ama biz bu e, suyun temiz hale getirebilmesi için şunu istiyoruz yetkililerimizden, bu Bitlis'te atılan atık ve kanalizasyon bu suyumuzun içine girmez. Yani bu e, suyu kirlendiği zaman Baykan'da bütün bölge zarar görüyor. Hastalık yazın sıcakta zaten hele hele dere önümüzde geçir, çocuklarımız bu güzelim suyun içine giriyor. Bu suda faydalanamıyoruz. Onun için yetkililer bu konuda duyarlı olursa çok iyi olur. Baykan halkına e, şunu söylemek isterim. Baykan halkı gerçekten ben böyle bekliyorum. Baykan halkı bizi çok mükemmel bir şekilde sahipler bize. Baykan halkı bize her gittiğimiz yere kapını, yüreğini, her şeyini yani bizi kucaklıyorlar. E, tabii ki bizim sözümüzdür ilk, günde söylediğimiz gibi e, Baykan halkımıza biz tertemiz bir baykan için, yeşil bir baykan için, mükemmel bir baykan için, her yönüyle bunu yapacağımıza bizim sözümüzdür ve Baykan halkımız bize güvensin, e, hizmet bizim işimizdir. Ben e, biraz koronavirüse değinmek istiyorum. Bu evet. e, yani sayede ulaşmış olarak ülkelere e, dünyanın uğraştığı bir virüs var. Nasıl e, olduğu şu an bilinmiyor ve e, ilacı bulmamakta çok hızlı ilerlemekte. Biz ülkece şu an e, kendi çabamızla bir önlem alıyoruz ama yetersiz. Okulların tatil olması ama çocukların sokaklarda olması bir tehlikeyi gösteriyor. E, bireylerin kendilerini bir süreliğine eve kapatmaları gerekiyor. Hijyene ve e, kendi bakımlarına önem vermeleri lazım. E, biz de burada belediye personeline eğitim verdik. Sağlık bakanlığından gelen arkadaşlar bir eğitim verdiler. Nasıl zavlanacaklarına dair. Biz isterdik ki Bölgede, yani Baykan ilçesinde kaymakamla beraber oturup bir karar alalım. Ama ne yazık ki biz geri dönüş ve bir çağrı alınmadık. Sonuç itibariyle biz de ilçenin yönetimiyiz. Kaymakamla en azından gelip beraber alacağımız kararlar var. Bizim beraber ortak olduğumuz yerler var. Oranın hijyeni, ne yapabiliriz, ne önlem alınabilir. Çünkü şu an bütün dünya ayakta. Ee, birazcık şey gibi geliyor bana, önemsenmiyor yani gibi geliyor ama önü alınmayacak bir şey bu. Ciddi bir konu. Ee, Avrupa ayaklandı. Onu biz de önlemler alıyoruz ama yetersiz önlemler. Ee, ama en azından bireyler kendilerini koruması, e, en azından olabilecek büyük mütevdikteki hasarı azaltabilirler. Bu yüzden çocukları dışarıya bırakmayalım ya da e, kendi evimizde nasıl şey, bir, ya nasıl da kendi evimizde nasıl yapılabilir kendimizi nasıl koruyabiliriz bu açıdan e, önemli ben seslenmek istiyorum e, baykan halkına e, zaten baykan halkı işte beklentisi şu hizmet yani belediyecilik bir hizmetdir e, hizmetlerini e, sorunsuz kusursuz hallettiğimiz zaman e, işte hafta sonu olacağını düşünmüyorum. Gayet e, sıcak ve iyi niyetliler. Bize adaletli ve e, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir de Baykan'da ilk geldiğimiz zaman bir borcumuz vardı. Yani onu da belirtmek istiyorum. Baykan halkımız bilsin. Biz bunu e, bir zorunlu olarak görüyoruz. Biz ilk geldiğimiz zaman 7.681 milyar borcumuz vardı yedi trilyon altı yüz seksen bir milyar. Tam bir sene zarfında iki trilyon daha emekli ve sevgili kadın bize borç eklerdi. Biz bugüne kadar toplam ödediğimiz borç bu kısıtlı imkanlarımıza rağmen bir trilyon altı yüz on milyar. Yine de neticede şu anda sekiz bine yakın bir borcumuz var. Bu işin doğrusu bu kısıtlı bütçeye rağmen bizim e, belirli yerlerde e, hizmetlerimizi, parke döşememizi, altyapılarımızı, istinaduvarlarımızı e, elimizden geldiği kadar yaptık. Ama bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yani e, malum e, şimdi dünya genelinde bir kriz var. Türkiye'de bir kriz var. Biz de bu e, gelen bütçeyle ee, Baykan halkımıza istediğimiz gibi hizmet edemiyorsak da ama çabamız çok büyüktür. Bundan sonra da bu çabayı göstereceğimize söz